Güzel görünüyor. Parlaklık değil mi? nasıl? Parlaklık daha da cam daha da. Daha daha, yani nasıl konumuz daha nasıl olacak ya cam gibi, cam. cam. gibi değil mi? Evet. Mayıs 2020 ve yine Bayındır'dayız. Bayındır, çiftçiye de 2020'deyiz. Daha önce de geldik çiçek döneminde, e, gelişim döneminde, döneminde e, e, yelekleme döneminde artı şimdi asat döneminde yaklaşık al ha. Mesut Fidan Beyefendi. E, efendim, e, asata Allah hayırlısıyla geldik asata. Asat Çünkü yerine kirazları yerine. gösterelim bir. Konumuz parlak kiraz. Evet. Bunlar Örlü Börlü cinsli evet. Şöyle bakıyoruz. M mükemmel, mükemmel Akşam saati geçelim şöyle. Bakalım şöyle. Mükemmel. Neyse bunlar kaç kalabiliyor abi? 29'dan 31 32 arası. Evet şu an kaç para fiyattan gidiyor bunlar? Dün, dünkü fiyat bugün bilmiyorum. Dünkü 23'den Kaldıralım. 28 arası. Kaldıralım. Bu cins için konuşuyoruz değil mi? Evet. evet. Tabandan rekor gelişimi uyguladık. Evet. Ondan sonra... Ve üstten de yaprak gübresini en az 3 kere verdiniz şu anda Evet Ve dolayısıyla geldiğimiz noktada bunlar bu durumda Bunu Görüyorsunuz çekelim. Tabii çekelim Tabii hava kararıyor artık Bir dakika bir dakika Bir kirazları avucumuza koyalım şöyle Hah Nasılsa toplayacaksınız daha yarın daha Görüntü daha güzel Evet Görüntü diyorsunuz alsın şöyle ha, Oo. Maşallah maşallah Al sana görüntü Evet Şöyle güzelce kamera göstersin şöyle. Şöyle bütün kolu çekelim şöyle. Dur bir iki daha daha şey. Alırım olur bir. tamam buyurun. Görüyorsun değil mi? He. Güzel görünüyor Parlaklık nasıl? Parlaklık daha, daha, daha, daha yani nasıl kolumuz, olacak? Yani konumuz? Daha nasıl olacak ya cam gibi. Cam. cam gibi değil mi? Evet. Şimdi özellikle Gördüğümüz gibi Tavsiye ettiğimiz gübreleme programı uydunuz. Evet. Rekor gübre ürünlerinin hepsini kullandınız. Evet. Dolayısıyla oraya bırakın, oraya. Bırak oraya, oraya. bıraksan. Kaç kalibre bunlar? Bunlar 30 31 kalibre gibi. daha büyüyecek bunlar haliylece. Daha büyüyecek. 32 33 bulacak. Sınır Tabii. neydi peki üst üstünüz? Üst. Ya alt alt sınır şey. 3 milim limiti yok üst sınır. Tamam peki şöyle diyeyim ben size. Sap kalitesi nasıl gözüküyor? Sap kalitesi olmazsa bu olmaz. Evet güzel diyorsunuz. Evet. Çok güzel. Yani Allah bereket versin. Hasat başlamış oldu. Evet. Hadi me geldik çektik sizleri. Gelelim şöyle ağaçlarını çekelim. ha. Ağacın genel durumunu şuradan çekelim uzaktan böyle. Şöyle gelelim böyle. Şuradan bakın uzaktan yavaşça. Ağacın genel durumunu alalım şöyle. Bakın, her tarafta bir bereket var. Dalları